Selam herkeseez ben Ruygo merhaba herkese eşler nasılsınız iyiyim siz iyiyim teşekkür ederim bugün sen birlikte arkadaşlar ee, Minecraft videosu çekeceğiz arkadaşlar ilk videom görd bildiğiniz gibi Minecraft videosu ve Minecraft çok sevdiğinizi biliyorum ondan dolayı Minecraft videosu çekeceğiz Hadi başlayalım ama şunu hemen sona alalım arkadaş çok drop giriyor bazen kusura bakmayın bilgisayarım kötü ve fan Falan ölüyor beyler. Birazdan bilgisayar kapanırsa şaşırmayın. Neyse zaman başlayalım hemen koyun öldürelim. Burada barışıl modda arkadaşlar şey yapmayın. Çünkü ilk başta böyle barışıl mod. Sonra normal sonra zora doğru gideceğim. Gör bildiğiniz gibi arkadaşlar bakın hileli. Hile yok arkadaşlar. Hileleri kapat yaptım. Aslında hileler ne işleyecek barışıl modda ama. Bilmiyorum biz yine öldürelim. Evet, şimdi onu kasalım hemen arkadaşlar bu son sürüm 1.19.4 yani son sürüm galiba TLancher kullanıyorum sonra TLancher virüsü TLancher yazmayın arkadaşlar TLancher virüsü değil yani abone adını vermeyeceğim ama abone kazanmak için yap veletleri inandırmak için yaptığı bir şey yani söylemeyeceğim adını telif melif yemeyelim davada açılmasın bize başın belaya girmesi sonra. Ama yani diye saçmalık bence değil yani sadece abone kazanmak için yaptığı bir şey. Yünleri ee, harcayacağım iki dakika. Şuna. Tamam. Hopkır. Beyler şimdiki biz ev yapalım. Tabii ki. Ya benim şeyim iyi değil ev yapma yeteneğim yok yani öyle düz bir ev yapacağım şimdi sonra Ev yapma yeteneğim gibi falan yazmayın yorumlara çok şey yani Bu arada arkadaşlar oruçlu olan varsa yani küfür etmemeye çalışcam Maksimum şey derim yani <gülüyor> Tövbe tövbe neyse Devam edelim Tamam yedi bu arada bir şey diyeceğim. Müziği kapatacağım. Arkada müzik çalıyor. Sıkıntı olur. Şimdi arkadaşlar bizim yapmamız gereken Oğlum çok kötü bir evde doğduk bu arada. Biraz şuralara doğru gideceğim. Bir de bu arada yani bir, de, bir tane daha göstereyim sonra game mode değil mi? Yani game mode gözükmüyor. Yani komutları kapattım. Oha. Güzel lan. Yani burası güzel. Şurası çubuk gibi. Bir anda mısıra geçiyormuşuz biz geldi çünkü ben Orası. Ben bi öldüreceğim şunları ya ben yedey... Kalsın öyle. Oğlum seni buradan atayım mı? Atamam ki seni burdan çok çıkıntılı. Hadi öl artık meee meee artık yeter ha meee meee. Meee. Şuradan şuraya atlama ihtimalim yüzde kaç? Yüzde bin. Tamam. Kömür var. Yukarı çıkalım oğlum ben Minecraft uzun zamandır oynamıyorum. 6-7 ay oluyor herhalde. En son bir ekip videosu çekmiştim hatırladım. Yok başka videolarda çekmiştim. Son oyuncu. Ve son oyuncu çekmiştim ama. Sonra bıraktım. roblox'a başladım. Ama Minecraft seviyorum ve siz de seviyorsunuz. Adamların oynadığı, reislerin oynadığı bir oyun işte. Ne güzel değil mi? <gülüyor> Hadi bakalım. Çık abicim. Çık çık çık çık. Oğlum yapamadık lan dur. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Beyler biz düz bir alan bulabilir miyiz artık? Burası çok çıkıntılı be. Ben bir toprak katsayım hafif. Aga burası eski ekip videosunu andırıyor ya. Aga be. Tamam ekip dağıldı ki anlısını satayım. Arkadaşlar ama yeni bir ekip bulacağım. Minecraft oynayacağımız. Eğer siz de ekipe katılmak istiyorsanız açıklama kısmından e, Discord sunucumuza gelerek arkadaşlar yani iki bini katılmak istiyorum de. Yani yeter yani. Katılırsın kardeşim. Video çekeriz sizinle. Ee, hem de eğleniriz arkadaşlar. Durun şuradan bir. Bir su. Suda yok yani zaten barışçıla satayım. Canımız doluyor otomatik. şimdi beyler bizim bir crafting table yapmamız lazım. Çalışma masası artık öyle deniliyor. Eskiden crafting table deniyordu değişik. Şunu değil ya. Şunu... Neyse alırız geri. Şuradan geldik abicim. Şöyle benim hemen ben taş kaz kazmam lazım. Oradan taş alalım. Baya bir yaklaşık 20 tane kazalım biz şuradan. MSI Afterburner mı yüklesem? Bilader çok fazla çalışıyor. Korkuyorum daha önce PC kapağını. Yeni termal macun alayım diyorum. Anasını satayım. Bir tane termal macun 200 lira ya. Sıvı soğutma alayım diyorum. Bir tane sıvı soğutma. Bin yani. Şimdi birazdan siyasete de başlayacağım herhalde. Böyle gidersem. <gülüyor> yani o yüzden yapacağım bir şey yok yani. Elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum. Yapmayı çalışıyorum. Çok fazla bir şey de çekemiyorum. Maksimum roblox çekebiliyorum ama yani. Elimden geldiği kadar bir şey çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi bizim 3-5 tane yapsak yeterli ya. Şimdi oha yazmayın ama yani yedek kalsın en azından. Şuradan iki tanesi çapa mı? O koysun işte. Hah. Tamam böyle yedekte kalsın. Şunlar böyle. Burada kalsın. Seni de alayım. Sen de lazımsın. Bize. Biraz kömür kazalım. Çünkü taş e, kazma biraz hızlı kırılıyor. Demir de hızlı kızılıyor Yani kazılıyor. Aslında böyle bir dayanıklı bir şey lazım. Nedraite olabilir. Hiç nedraite kazma yapmadım hayatımda. Uzun zamandır oynamıyorum oyunu dediğim gibi. Hiç nedraite kazmayı kullanmadım. Bir şey yapmadım. Ben gerçekten game modu oynamıyorum çok fazla. Oynadığımda da zaten yapılar yapıp kapatıyorum ama hiç yani kullanmadım en yani küçükken kullanmışımdır o zaman zaten nedir ay çok daha ya yani kısacası hiç kullanmadım yani ha. Neyse <gülüyor> şimdi devam ki pompa ke mağara inelim neşali yapsam mıdım yok gözüküyor Aslında şöyle sizi görmeyebilirsiniz ama ben görüyorum şuradan şu Hatta görüntü e, aylarından aydınlık yapalım siz daha iyi görüşürüz. Ops, ops, ops. Bunun gibi muhtemelen normal yere gelecek ama sonsa gitmez bu. Hoppa. Demir. Hemen demire başladık ha. Tamam, demir aşağı gidiyor. Evet, Montörüm de kötü olduğu için çok çizgiler çıkıyor. Tüplü televizyon gibi anasını satayım. <gülüyor> Beyler tam onu demir kalmamış zaten. Ah oh. kaç tane 6 tane demir bulduk. Bunun sonu bu arada bir yere çıkmaz. Hep genelde böyle oluyor. Bir şey bir bakayım arkadaşlar ekranda gözüküyor mu? Gözüküyor. Biraz da olsa gözüküyor arkadaşlar. Birazdan madenden çıkacağım zaten. Oy, oy, oy, oy. Bölüm yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Seviyorsanız yazabilirsiniz. Bu, bu survival yani tek oyunculu arkadaşlar maalesef. Ama eğer çok isterseniz bir çevrimçi sunucu ya, kurup sizinle de oynayabiliriz. Discord'da da katılarak sesli de konuşabiliriz. Evet, şimdiki böyle bir, iki, üç. Ah yine demir. Şuraya atla atla atlayamadık bir daha. Atla abi. Vallahi online sunucularda genellikle demir memir hiçbir şey çıkmıyor. Yani hep bakır ya da kömür çıkıyor. Server'ın bolluğuyla alakalı. Şimdi bilader. Çok demir çıktı bunların sonu yok. Ya da daha fazla var. Bir bakalım. Opa oha Dur bakalım Buradan açılır illa bir yere Burdan illa bir yere açılır aga. Redstone almayacağım redstone kullanmıyorum genelde Altın altın da kötü yani Ne a elmas sandım Ne diyorum işimden Ne elmas Bunlar ne ya şunlar ney Allah Allah bir şey O ne bir şey lan o. Lan! Bir şeyler oluyor. o XP kazanılıyor da. Bu ne oğlum? Kanka korkuyorum. Ya o acaba yeni gelen büyük bir şey mi lan? Onun adı neydi bilmiyorum. O galiba. O galiba. bişeyle baya exp kazanılıyor ama ya exp kazanılıyor Of <gülüyor> oh be çık anasını satayım vaa <gülüyor> değil sesler çıkıyor ya oh yar şey yapan çocuğu sesine benzeylik la dur <gülüyor> Oğlum o ben değilim kesinlikle değilim bi de yapayım mı Gerçekten <gülüyor> çok benziyor değil sesi sizi? Valla benziyor. Ya şu akıntıyı kapatabilir miyiz? Gaga, bu akıntı nereden geliyor ta? Bu akıntı nereden geliyor? Ya? Kapat. Oh. Yine yine yine yine yine. Şurada bir demir var. Ya gördüm sağda Oum aktı gitti ama ya Dayı gitsene Hı, Şimdi gidiyor Yeter be Düşeceğim buraya, buradan aşağı doğru gidelim bakalım Hop. Allah kahretsin ölüyoruz dur. şurayı doğru gideceğim yine. Yine oraya gideceğim. Biraz burayı araştırmam lazım. Burası neresi. Eee. Şunu kazıyorum oğlum bayağı xp kazın lan. Şaka maka. Kaz kaz kaz kaz kaz. Gaz gaz diyorum ya. <gülüyor> kaz kaz. Birader sen hayırdır? Dur şimdi. Şunu da kas. Oh be. Burası lava geliyor. Lavın genellikle lavlar, lavın yanında böyle elmas, küçük bir elmas bulunur aga. Biraz yukarı çıkalım bir bakalım. Şurayı doğru gideceğim. Şuraya şuraya doğru gidelim. Şurda elmas mı var? Ooo Şunu ya Baya kırılmayan bir şey galiba Şunu da kıralım Bu da ilk ismi Hımm Hımm Burası nereye çıkıyor ya. O baya XP kazanıyor da. Aslında çok XP kazanmıyoruz onun. Yani yine bir XP veriyor bize. Biz nereye gidelim? Redstone almam. Redstone kullanılmıyor genelde. Yani çok farmımda kullanılıyor ama ben farmarımı yapmayacağım. Adam gibi oynayacağım oyunu. Bak burada bir yerde bak. Burası bir neresi bilmiyorum ama yani gelen bir bayağı canlı bir şey var. Adını o galiba orası mı? Çünkü ben de bilmiyorum. Aa altın üstüne mi gelmiş lan? Burada altın var, silla, elmas var şunları. Redstone. Nereye gidiyoruz lan? Demir. Üstünde kesin demir var diyecektim. Yok ilk defa yok. Ee, genellikle kullanmıyoruz bunları ya koy. Tamam çıkabiliriz zaten artık. 27 demir biraz yeter. Kılıç falan. Kılıç yapmayız da balta, bal. iki tane balta, iki tane de kazma yaparız. Öyle, üç tane kazma yaparız yani. Ötekilerinde setmet kalkan. Hoppa, bak bir anda düşürdük. tam çıkalım beyler yavaş yavaş o zaman. Artık wave yapma zamanımız geldi. Çıkalım yukarı. Evet Şu Şuradan tüf. Biz kaç blok şeyiz? Yani gözükmüyor. Ya. Lets zombi gider misin? daha ya herhalde şu ne yaşarıyor şu c mi acaba? yok ya lezzurum. şöyle yaptığımızda 29 gösteriyor falan bilmiyorum ya bilmiyorum yavaşlıyorum kim diyorum Hadi bakalım hadi artık kırın <gülüyor> lütfen lütfen lütfen lütfen Ya beyler ben videoyu durduracağım diyecektim ki yine bir yere geldik elmas var mı elmas bize elmas lazım elmas elmas elmas elmas elmas elmas elmas elmas elmas a demir Kır kır kır kır kır kır kardeşim kır bu bir demir oha Neyse arkadaşlar yani öteki bölümde yukarı çıkarız daha fazla böyle videolar istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın Eğer ekibime katılmak istiyorsanız yorumlar kısmına veya discord sunucuma katılıp sohbet kısmına yazabilirsiniz görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın yani yakında gelir. Hatta birazdan bile yani siz izlerken birazdan bile yeni videosu gelebilir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye Bay bay.